Merhabalar bu videoda sizlere 25 Ağustos 2019 pazar gününün astrolojik gündemini paylaşacağım. Videoya geçmeden önce e, her gün paylaştığım içerikleri takip edebilmeniz adına kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmamanızı rica ediyorum. Evet 25 Ağustos pazar günü bakalım ne gibi astrolojik etkiler var. Ay ikizler burcunda seyrediyor olacak. Günün ilk saatlerinde yine bolca sosyalleşeceğimiz, iletişim trafiğinin yoğun olacağı, daha çok zihinsel faaliyetler üzerinde duracağımız bir sabah bizi bekliyor olacak. Ay Neptün arasındaki sert enerjinin aslında sabah saatlerinde etkisi hala üzerimizde hissediliyor olacak. Bu nedenle biraz melankolik bir ruh hali ve zihinsel karmaşa içerisinde bulunabiliriz. Bu nedenle özellikle ay ikizlerdeki enerjinin yani zihnin fazlasıyla aktif olmasının aslında iyi değerlendirilebilmesiyle beraber sanatsal alanlarda bu enerji kullanılabilir diye düşünüyorum ama Fazla düşünüp fazla kurar kendimizi fazla kurarsak çok özür diliyorum. Biraz melankolik biraz depresif bir ruh halinde güne başlayabiliriz. Bu da aslında bir önceki günün etkilerini hala üzerimizde hissetmemizden kaynaklı oluyor. Gün ilerleyen saatlerinde öğle saatlerine doğru ay ile merkür arasında çok güzel bir açı bir araya gelecek. Bu açıyla beraber özellikle ikili ilişkilerde fikirsel anlamda uyum yakalayabileceğimiz, Özellikle e, hayallerimizi gerçekleştirmek noktasında e, aldığımız eğitimler, e, gideceğimiz yerler, gez, gezip görmek istediğimiz yerler noktasında kendimize ortak ve eş bulabileceğimiz bir süreç başlayacak. Burada özellikle uzaklardan gelen haberler, e, yurtdışı bağlantılı haberler ve kontaklar ekstra şans ve fırsat sağlayabilir bize. Öyle saatlerine kadar devam edecek bu etkileşim. Günün ilerleyen saatlerinde ayın. Mars ve Venus ile ilgili etkileşimleri özellikle hayattan keyif almamızı sağlayacak biraz daha çevremizle bir arada olmak isteyeceğimiz, sosyalleşmek isteyeceğimiz, aynı zamanda kendimize özen göstermek isteyeceğimiz ve iletişimde yakın çevremiz kardeşlerimiz, erkek ve kız kardeşlerimizle kurmuş olduğumuz iyicil bağlantılarla, günü güzel bir şekilde tamamlamamızı sağlayacak. Pazar gününü güzel bir şekilde tamamlıyor olacağız. Bol sosyalleşebileceğimiz, kişisel bakımımıza önem vereceğimiz, bol iletişim trafikli bir gün olacağı benziyor. Sadece sabah saatlerinin vermiş olduğumuz o mahmurluk üzerimizde biraz e, ilk saatlerde e, gerginlik yaratabilir ama zaten pazar günü geç saatlere kadar uyuyan birinseniz bu etkiden aslında çok fazla nasibinizi almayacaksınız. Günün ilerleyen saatlerinde bol sohbetli, bol iletişim trafikli, güzel haberlerin güzel desteklerin geleceği bir gün yaşayacaksınız. Oldukça güzel bir gün. Her birinize mutlu bir pazar diliyorum. Bu arada e, kanalıma e, abone olmayı unutmayın ve danışmanlık almak isteyen arkadaşlar için evrenselkadimbilgi.com adresine e-posta gönderebileceklerini ve bunun yanı sıra instagramdan Astroloji hesabına DM yoluyla bana ulaşabileceklerini bildirmek istiyorum. Aşağıda yeni video fikirler için yorumlarda buluşursak çok sevinirim. Hoşçakalın.